Evet, işte karşınızda Khan Akademi'nin açı ölçme alıştırmaları. Bu alıştırmaları yaptıkça açıların ölçüsünü bulma konusunda ustalaşacaksınız ve tüm bu alıştırmalar sırasında sanal açı ölçerimiz bize yardımcı olacak. Aslında bu sanal açı ölçeri programlayan kişiye, ki kendisi bir lise öğrencisi, Khan Akademi'de staj yaptı, Omar Rizvan'a, Omar Rizvan'a buradan selamlar ve teşekkürler. Çok iyi bir iş çıkarmış. Evet, bir açının ölçüsünü bulmak istediğinizde, açı ölçerin merkezine, açının köşesine yerleştirmeniz gerekiyor. Ya da açının köşesini açı ölçerin merkezine getiriyorsunuz. Daha sonra açıyı ya da açı ölçeri döndürerek açının ölçüsünü buluyorsunuz. Biz açı ölçeri döndüreceğiz. Açı ölçeri döndürürken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. Birincisi, Açı ölçer üzerinde, açı ölçer üzerinde sıfırı gösteren çizginin açının kenarlarından birinin üzerinde olması. İkincisi ise, açının diğer kenarının açı ölçerin içinde, yani bu dereceleri gösteren çizgilerin altında kalması. Şimdi bu iki noktaya dikkat ederek bu açının ölçüsünü bulmaya çalışalım. Evet, sıfır çizgisinin açının bu kenarın üzerine gelmesini istiyorum. Bunun için açı ölçeri döndürüyorum. İşte böyle. Döndürmeye devam ediyorum ve basıl tutarsam sanırım daha kolay olacak. Ve işte oldu. Açının bir kenarı sıfır gösteren çizgide, diğer kenarı da açı ölçerin altında. Açı ölçerin altında kalan kenar, 20 dereceye oldukça yakın bir değer gösteriyor. Açının ölçüsü 20 derece. Siz göremeyeceksiniz ama ben şu anda sorunun cevabını başka bir ekranda yazıyorum. Ve Doğru bir ölçüm yapmışız. Cevabımız doğru. Şahane. Sırada başka bir açı var. Şimdi bu açının ölçüsünü bulalım. Açı ölçeri açının köşesine yerleştirelim. Sıfır gösteren çizgiyi açının bu kenarın üzerine getirelim. Bu yönde çok az döndürmem gerekiyor. Oldu. Peki açı kaç dereceymiş? Açının diğer kenarı nereyi gösteriyor? 110 dereceyi. Bu, 90 dereceden büyük, yani geniş bir açı. Az önce yaptığımız örnekte dar bir açı vardı, bu ise geniş bir açı. 110 derece, 90 dereceden büyük. Şahane! Evet, cevabı yazıyorum ve bu açıyı da doğru ölçmüşüz. Çok güzel! Birkaç tane daha yapalım, hemen birkaç tane daha. Açı ölçeri açının köşesine koyalım. Açı ölçeri döndürerek açının kenarlarından birini sıfır çizgisine getirelim. Evet, ve, ve açının ölçüsünü 80 dereceye yakın bir açı olarak okuyalım. Bu tam 80 derecelik bir açı değil. Kesin konuşmak gerekirse buna 81 derece diyebiliriz. Ama ben cevap olarak 80 derece yazacağım. Çünkü bu kadar ince bir ölçüm yapıp açının tam değerini söylemem bu açı ölçerle mümkün değil. Ve cevabımız doğru. Gelin son bir tane daha yapalım. Açının köşesini açı ölçerin merkezine getirelim. Açı ölçerin sıfır çizgisini açının kenarlarından birinin üzerine getirelim. Bu alıştırmada size iki kenarı da göstermek istiyorum. Bakın bu birinci kenar. Bu şekilde ölçüm yapamayız çünkü açının diğer kenarı açı ölçerin dışında kaldı. Onun için sıfır çizgisini açının diğer kenarının üzerine getirmemiz gerekiyor. Döndürelim ve işte açının diğer kenarı 70 dereceyi gösteriyor. Başka bir dar açı, 70 derecelik bir dar açı. Bu kadar kolay.